Şimdi az önce eşit nitelik çözdüğümüz soruyu büyük küçükle çözelim. tamam mı? Sorumuzu tekrar örtübüyle bulursak Start button'a bastığımız zaman, start button'a bastığımız zaman k 1, M, 5 saniye sonra, veya 5 saniyede, 5 saniye sonra k çıkıp k 5 saniye sonra k 2, M, çıkıp k 3 M, ondan 5 saniye sonra k çıkıp K2M ile çalışmasını sürdürülecek stoma bastığımızda ise Sırasıyla K börtme, K börtme, K börtme, K K ve ne girecek? Ve beş bu şekilde çalışıp motor enerjisi kaldı. Zaman diğer tekrar size K börtme, K börtme, K ve K börtme çalışma zamanları. Benim startlandım olsun. 5 saniye. 10 saniye. 15 saniye. Startlar 5 saniye arasında kim giriyor? k Ondan sonra K2. Mi? Sonra? Kadir. K3. Mi? Ve k Ve 15 saniyeden sonra ne zaman kadar çalışıyordum? Stopa kadar. Bu bir zaman yoktu benim. Stop butonu yine beşer saniye Zaman aralıklarıyla Soka stopta bir ifade beş saniye. On saniye. saniye. Ve On beş saniye. <gülüyor> Stoptan sonra kim girdi? K. K3 K2 K1. K1 Ve durdu Tamam Şimdi Şöyle isterseniz Tekrar daha iyi anlaşılması açısından Bir tablo çıkaralım K1 mi? Hangi zaman aralıkları da? 0, 0 5 05 evet. tamam. 0, 5. 0 50, 100 milisaniye bir zaman ölçüyor Sonra K2 m 50, 100, 50, 100, K3 m 100. 100. 100. 100. 100, 150, K4 m 150, 150. 100. Stop arası. 200 falan yok burası stop noktası. Tamam. Şimdi bunu bir çizelim önce. Yine baştan sona kalan bir eleman yok, baştan sona devrede kalan bir eleman olmadığı için Start butonumuzda normal basmalı bıraktığımız zaman ee, normal eski hale geri gelen yani yaylı bir buton olduğu için yani kalajitik olmadığı için baştan sona sistemde enerji yani sağlayacak bu yardımcı ve merkele ilk yardımcı var. Ne yaptık o zaman Start dedik. Set ve seti isterseniz merkezde de kullanmayalım. Set ve set kullanıyoruz ya. Merkezde de kullanmayalım. Merkez sıfır noktası sıfır çalıştırırsın. Merkez sıfır noktası sıfır kendini yürüresin. Şurada en son bulunsun. Yani set ve set devresini yeni çizdiğim. Az önce dedik ki set ve setle çok fazla şey yapamamız tabii. Böyle, böyle diyelim. <gülüyor> Merkezdeki namsın devreye girdiği zaman merkez sıfır nokta 37 gibi son zamaniyesi A bunun çarpını 100. Şu an benim için zaman o kadar önemli değil. Kaçlaştırma kontakları da yapacağım? Şimdi ilk etapta devreye girmesi gereken şey ne? Eleman ne? K1'le. Öyle değil mi? K1'de R olur. K1'de ne devreye alınır? Ama K1 ne de de zaman devreye girmesi lazım? Zamanın sıfırdan büyük olduğu zamanda Kısımlarda devreye girilir Bunlar T37 Tekrar bunu yazalım T37 X dersek Bunu buraya alalım Bunu da buraya alalım Ne oldu? T37'nin Büyük X'den Yerler yine aynı şekilde T37 Integer Y dersek Buzgur'u aldım, buzgur'u aldım. P37'nin G'den küçük olduğu yerler. Öyle değil mi? O zaman P37'nin büyük integer sıfırdan büyük olduğu yerler eşit diyemem. Eşit dersen sıfır, zamanı sıfır olduğu yerlerde sıfıra eşitlik şartını sağladığından dolayı plc run yaptığında bu daha saymadan sıfırken devreye girmeden bu şart büyük sıfırı sağlayacağı için büyük eşit sıfırı sağlayacağı için devreye girecektir. Özellikle ilk başlangıçta bunu koymamda sıkıntı var. Yani nedir? Bu ancak birden itibaren devreye devreyecekse. Diğer zaman neydi? Bakıyorum 50 idi. E, 37nin küçük inticir 50'den e, küçük oldu yerler. Tamam Yine bir diğeri T37'nin e, büyük inticir Kaçtı? 50 T37'nin küçük intijeri 100 Bir diğeri T37'nin büyük intijeri 100 T37'nin küçük intijeri 150 Bir diğeri T37'nin büyük intijeri 150'ydi 50 ile 100 arasındaki ki 2 K2m k 100 ile 150 arasında? A3m 150'den büyük olan yanlarda? a Burada aralık verdiğim için 50, 100, 150 gibi set ve set devresi kurmama gerek yok. Tamam mı? Yani bunlar zaten şu aralığı sağlığı sürece çalışacak. Buraya kadar bir sıkıntı yok. Buradan sonra asıl benim için sıkıntı olan şey, devrenin sıralı olarak durdurulması. Orada da niye basacağım ben? Stop butonuna basacağım. Tamam mı? Stop butonumu muydu? Buydu. <gülüyor> Stop butonuma bastığım zaman. Stop butonuma bastığım zaman. Merkez 0.0 devre dışı kalacak mı? Kalacak. Merkez 0.0 devre dışı kalacak. Bakıyorum. 0.0 devre dışı kalıysa? Zaman bölgesi. devre dışı kalacak mı? Evet. Kalacak. T37'nin devre dışı kalması bunun zamanında sıfır olması anlamına gelecek mi? Gelecek. Yani bunun zamanı sıfır olduğu için Şurada devre dışı kalacak mı? Burası kalacak. Evet. Burası, burası, burası, hepsi devre dışı kalacak mı? Burası kalacak. Tamam. Bakıyorum. Sopanında Hepsi, evet, devre dışı. Kim girecek peki devreye? K3'ye. Yani Şunu benim Stoptan sonra devreye almam lazım. Öyle değil mi? <gülüyor> o zaman bir stop butonuyla bunun devamı tamam? O zaman stop butonuyla bir tane merkez simnetli tekrar devreye almam lazım. Ama stop butonları kim çekecek? Ben çekeceğim. çektim mi? Çekecek. Çekecek. Çekecek. Devre dışı lazım merkele mi? Set, set, Bu zaman merkez 0.1 ile merkez 0.1'i mühürledikten sonra ne yapacak merkez 0.1? Merkez 38 gibi ton zaman bölgesini ne zaman için şu anda önemli bir zaman bölgesini diye alacak. Niye bunun çarpını? Tamam. Peki 38 saniye başladı mı? Başladı. D38'in saydığı zaman 0 ile 5 arasında kim değerli? K3 0 ile 5 arasında k şimdi bunu k 3 buraya bir yere tekrar yazabilir miyim? Yazamam. Yazabilirim ama şöyle bir durum olur orada yazabilirim ama şöyle bir durum olur bir çıkışı iki ayrı yerde kullanmış olurum set vs. tarihçinden öyle değil mi? şimdi yukarıdan bu kısmı aktifken K3M'ye baktığında çıkışı veriyor muyum? veriyor Program devam ediyor. k 3 ben burada bir yer mi da Çıkış aktif miyim? Hmm. Değil. He, burada çıkışı ben 1 vermiş miyim k 3 hmm. Vermişim. Daha aşağı satırlarda K3M'ye ben 0 vermiş miyim? Hmm. Vermişim. En alttaki satırdaki K3M hafızalanında kalır ve çıkışı atanır. Bu benim için hatadır. Yani bu ne demek? Yol alma sırasında k 3 şurada devreye girmesi gerekiyor, evet burada k 3 devreye giriyor. Ama ürünün F38 olan başka bir k 3 var burada. Aynı k aslında, başka bir yere yazılmış k var. Ama burada k devreye m değil. Yani K3M burada bir, ilerleyen programın e, safhalarından, satırlarından en büyüklerinde sıfır. Ve sıfır olarak bir de ara hafızaya veya çıkış imaj gücüğüne yazılıyor. Ve çıkışı ne yapamam ben? Görelim. O nedenle benim K3M'yi çalıştırmak için ikinci etapta yapacak bölümü bu şart satırlarının altına koymam lazım. Ve bunu paralel yapmam lazım. Yani bu ne demek? K3M hem girişte veya girişte değil ama çıkışta da çalışsın. Tamam mı? Bu şart değilim. Bu şart t için, öyle değil mi? T37 için bir daha yazalım. K1 m, K2 m, K3 m ve K4 m'yi yazalım. 38 oldu yani. Yani 38 şu kısm sayılıyor mu? Evet. Sayıyor. Bu kısma bakıyorum. Stop, stop. 0 ile 1 arasında ne var? 0 ile 1 arasında K3 m. O zaman 0 50. 5 ile 10 arasında K2. bakıyorum. K2M, K2M'e karşı karşı arasında yüzde yüz 50. K4M yok. E zaten K4M'yi de ben de bir çıkartmıştım ne bileyim. İyi oldu. Tamam. Şimdi o zaman hemen hemen ne var? K2M var, K3M var, k 1 -M, -M, -M, m var. Şurada benim bir bir şartın var. Tamam mı? Bu duruş şartı, öyle değil mi? Burada ne yirmi daha var? Bu da ne şartı? Duruş şartı. Burada az önce göstermiştim. Yemeyim bir şartım var. Bu da duruş sırasındaki şart. Öyle değil mi? Şimdi bakalım bunlar neymiş? Bu şartlardaki değer ne? 38 ile karşılaştıracağım, öyle değil, öyle değil mi? Evet. Öyle değil mi? Evet. T38 ile karşılaşıcak. Net T38 ile karşılaşıyorum. Tamam mı? Karşı ile karşılaştı içerisinde giriyor. T38. Şey, düzeltiyorum T38 büyük sıfır Küçük 50 T38 Büyük intijer Sıfır T38 küçük intijer 50 Tamam Geliyorum kaygı ne zaman ne T38 büyük intijer 50 T38 küçük intijer 100 Tabirme yer okuyorum KB-MT18 büyük intijer, 100 küçük intijer, 150 oldu mu? Oldu. Bakıyorum devrede kalan bir eleman var mı? Var. var. T38'inle merkez 0.1'in devrede kaldı. Bir sonraki çalışmayı başlatabilmem için bunların da devreden çıkması lazım. Öyle değil mi? Buna nasıl bir şart sağlarız? Buna sağlayabileceğimiz şart şöyle söyleyeyim. Başla çıkarttım en sonda 150 çıkarttım <gülüyor> ben. İyi. Şuraya 151 yazalım. Tamam mı? Tamam. Zamana. da getiririm. K 38'in kapanışını kapan. koyarım. Ne oldu? 151. saniyeye geldiğimizde P 38 buradaki kontağı açtı. Belki Merkez e kaldı. Merkez kendi yürünlemesini de çözdü bu ara. Merkezin müdürlerine seviyeleri çıkaldı. Merkeziburcu aşağıda kontratın açtığı içinde en son zamanlarda neden çıkış yaptılar. Bu da bir çözüm oldu. Bakın bakalım aklınıza gelmeyen bir şey var mı? Dikkat ederseniz bu az önceki çözümler daha da kolay oldu. Ama zaman aralıklarından kullanmayı bilmemiz lazım. Onda da hangi anda se, hangi anda reset yapacağız onu bilmemiz lazım. Aptal ol, abone Tamam.